Süner beni interviewerciyim. Çiğ, ben bu ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar bu bu esrar geldi bura. Açardılar da Cünde, Cünde bir daha kırat tulum Cünde bir daha beyim atılır. Sese bir ses ara yapıyor diyor abi millet bu da ne? Evet, bu da ne? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne